Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yepyeni bir Teknoloji Oku yorum bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta 3. bölümde karşınızda olacağız. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugünkü konumuz ise koronavirüs. Aynen öyle. Evet. Yani sadece bizim değil aslında şu aralar tüm dünyanın tek gündemi koronavirüs diyebiliriz. Herkes her şeyi unuttu. Şu anda koronavirüsle mücadelenin yollarını araştırıyor. Tüm sektörleri vurdu bu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve doğal olarak teknoloji sektörünü de etkiledi. Ne oldu? İşte Apple mağazalarını kapattı. Diğer şirketler evet, farklı kapattı. tedbirler aldı. Evet. Çin'de şu aralar hafifledi diyorlar. Fabrikaların açıldığı söz konusu. Yani e, bazı fabrikalarda üretim tamamen durmuştu. Şu anda tekrardan üretimin başladığı söyleniyor. Fakat Avrupa'ya baktığımızda ise tam tersi bir durum söz konusu. Avrupa hatta şu anda virüsün merkez üssü olarak gösteriliyor. Türkiye'de vakalar çıktı şu anda. 45'ti yani bu videoyu bizim çektiğimizde pardon, 47 idi vaka sayısı ölü de yoktu belki yayına girdiğinde belki değil muhtemelen artacaktır. Öyle olur mu bilmiyoruz ama şu andaki durum pek de parlak değil. İnşallah olmaz diyelim tabi zor bir süreç yani burada aslında e, virüsün getirdiğin bir, bir, bir, bir hastalığın kendisi değil. Sağlık sistemini çökertme ve e, hastanelerin işlevsiz kalmasına sebep olma ihtimali. Evet. İtalya'da biliyorsunuz böyle bir süreç yaşandı veya yaşanıyor hala. O yüzden biz de mümkün mertebe hem teknoloji olarak hem de millet olarak e, dikkat ediyoruz şu anda. Çok fazla ofiste bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Bu çekimleri de haftada bir gün e, gelip belki bir dahaki haftaya olmayabiliriz de bu arada. Evet. O, e, gerçekleştiriyoruz ve onun dışında tamamıyla e, ofise gelmeden evden çalışıyoruz. Zaten bütün ekip bizim öyle esnek çalışıyorduk. Çok daha esnek hale getirmiş olduk. Ama tabii şöyle bir sorun var. Ürün gelmesi gerekiyor test etmemiz için. İşte size içerikler, yazılar, videolar hazırlamamız için. O konuda bir sıkıntı var ama onu da başka şekillerde çözmeye çalışacağız. Onun da bilgisini verelim. Tabii virüs daha gelmeden Türkiye bile birçok şey etkilemişti biliyorsunuz. Ee, dolar yükseldi şu anda. Dolar da 6.4 euro çıktı galiba. En son bildiğim kadarıyla rakam Altın bu. Altın düştü. Altın düşüyor. E, fuarlar ertelendi. İşte MVC ertelendi. İşte bir sürü çeşitli E3 ertelendi. Genel otomobil fuarı ertelendi. Teknoloji ilgili ve ergesiz birçok fuar ertelendi. Önümüzdeki dönem dikkatli olursak aslında bu e, virüsü e, inşallah hasarsız, daha az hasarlı atlatırız diye tahmin ediyoruz. İnşallah. Yapacağımız şey basit aslında kişisel hizyene dikkat etmek, mümkün mertebe kalabalık ortamlarda bulunmamak. E, bunun dışında da yani yapabileceğimiz çok fazla bir şey de yok. Yani evden çıkmamaya çalışıyoruz biz de bütün e, Türk halkı gibi, Türk milleti gibi. Bunun dışında da yapabileceğimiz bir şey yok. Bugünlerde geçecek diye tahmin ediyoruz. Yani inşallah geçer şu anda. Durum çok da parlak değil. Değil evet. yani. Avrupa'da özellikle havalar ısınınca geçecek diyorlar. Fakat biri çıkıyor diyor ki yok işte havalar ısınırında da devam edecek falan filan. Yani şu anda tam bir bilinmez var arkadaşlar. Dolayısıyla bugünlerin geçmesini beklemekten başka bir çare yok gibi görünüyor. Ya aslında şöyle bir durum var. Ben orada araya girip tabii doktor değilim. Tıbbi bir şey söylemiyorum ama bu bir tane site biz paylaşmıştık teknoloji okuda. Orada haritada göstersi görüyorsunuz evet. vakaların durumunu. Genelde Güney Yarımkırı'da çok fazla yok ama bu tabii şu demek değil. Yani sıcakta olacak olmayacak başka bir konu zaten. Orada da görülüyor ama en azından Kuzey Yarımkırı'daki kadar yüksek oranda değil. Ama bu değişir mi havaların sınırında ne olur şu anda bilmiyoruz. Çünkü yeni bir virüs bu. Daha doğrusu koronavirüsün yeni bir versiyonu bu. Koronavirüs zaten var da eskiden beri ama bu yeni versiyonu COVID-19 dedikleri yeni çıkan bir virüs nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama mümkün mertebe işte. Toplu mekanlardan uzak durmak, toplu taşımadan uzak durmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak evet. yapabileceğimiz en büyük şeylerden bir tanesi. Bir de kişisel temizliğimize, hijyenimize her zamankinden daha fazla dikkat ediyoruz. Onun dışında söylenilemeyecek çok fazla bir şey yok herhalde. Evet ben şimdi yazın biter diye düşünenler için şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık olarak 100 yıl önce yani 1. Dünya Savaşı'nın sonunda İspanyol gribi dünyayı sarmıştı. Bu gribe İspanyol gribi denilmesinin sebebi aslında İspanya'da ortaya çıkması değil. Bu virüs ilk olarak Amerika'da ortaya çıkıyor. Daha sonra askerler vasıtasıyla Avrupa'ya taşınıyor ve İspanya'da ilk kez bu virüs duyuruluyor. Dolayısıyla İspanyol gazeteleri duyurduğu için İspanyol virüsü olarak kalıyor adı ve bu virüs 2 sene boyunca devam ediyor. Takribi olarak da 50 milyon insanı öldürdüğü düşünülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada 2 sene boyunca devam ettiği için demek ki bu yaz da devam ediyor, kış da devam ediyor. Hatta Mustafa Kemal Atatürk de bu virüse iki defa yakalanıyor, iki defa da atlatıyor yani. Hani herkes ölmüyor yakalan ama ölüm sayısı bir aylık yüksek. Dolayısıyla burada da korona virüsü de aynı şekilde önümüzdeki senede devam edebilir. Zaten İspanyol gribi de ikinci senesinde yüksek sayıda ölümlere neden oluyor. Bunun nedeni de yaz ayları geldiğinde virüsün tamamen bittiği düşünülerek hayatın normale dönmesi. Tabii kışlar tekrar geldiğinde virüs vakaları tekrardan artıyor vesaire derken ölüm sayısı bir anda zirve yapıyordu. Dolayısıyla bizim de önümüz yaz, Mayıs'ta muhtemelen havaları sımaya başlayacak. İşte insanlar dışarı çıkmak isteyecek. Dolayısıyla burada bazı önlemler alınmalı ve hani virüs tamamen ortadan kalkmadan da kimse dışarı çıkıp sosyalleşmemeli diye düşünüyorum. Evet, biz de teknoloji yok olarak elimizden geldiğince bu süreçte size yine içerik üretmeye devam edeceğiz ama hem ekip arkadaşlarımızın hem de kendi sağlığımızı tehlikeye atmadan ve mümkün mertebe uzaktan yapmaya çalışacağız bunu. Ama tabii az önce söylediğim gibi her şeyi uzaktan yapmamız mümkün olmadığı durumlarda imkanlar el verdiği sürece ekibimizle birlikte bir içerik üretmeye devam edeceğimizi söyleyelim. Bugünlerde geçecek arkadaşlar diye umuyoruz inşallah. Adeta böyle bir oyun senaryosu, film senaryosu gibi bir şey içindeyiz evet, şu anda. Sanki. Hiç gerçek gibi gelmiyor. gelmiyor. Ülkelerin kapanıyor olması Türkiye'de böyle hayatın durma noktasına gelecek olması. Yani ben şunu tahmin ediyorum muhtemelen birkaç gün sonra belki bir hafta sonra falan ki ben bu cuma günü diye tahmin ediyorum. Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek diye düşünüyorum yani benim öngörüm bu yönde çünkü oraya doğru gidiyoruz. Hani şu anda mesela işte restoranlar, spor salonları, sinemalar, kafeler Hiç vesaire kapatıldı. vesaire kapatıldı. Muhtemelen bir sonraki adım AVM'lerin kapatılması olacak. Ondan sonraki adım ise sokağa çıkma yasağı nasıl olur belli saatlerde işte alışveriş için çıkılır ya da Tabii. işine gidenler bu işte bankacılar falan gitmeye devam edecek galiba. Diğer ülkelerde de öyle oluyor. Onlar devam edecek gitmeye ama genel olarak bir kitle elinde kalacak diye düşünüyorum. Ya işte, bunu, hemen bunu biz bir e, o, o dönem aslında avantajı çevirip işte okumadığımız kitapları okuyabiliriz, izlemediğimiz filmleri izleyebiliriz. Evet. Ne bileyim bizim kanaldaki videoları izleyebilirsiniz. Youtube kanalımızdaki veya diğer yayıncıların kanallarındaki videoları izleyebilirsiniz. Aslında biraz daha kişisel gelişimimizi ayırıp bu süreci de böyle inşallah hasarsız atlatmayı ümit ediyoruz diyelim. Yani inşallah. Bu arada teknoloji ile ilgili de birkaç bilgi verelim bu korona virüsün vurduğu şeyler hakkında. Biliyorsunuz bu te koronavirüsün tırmanmasıyla birlikte bazı ülkelerin de ekonomileri çökme noktasına geldi. Bunlardan biri de Hindistan. Hindistan ekonomisi çökme noktasına gelince de vergileri arttırma kararı aldı. Bu doğrultuda da akıllı telefonlardan alınan vergileri %12'den %18'e çıkarttı. Asya'daki bazı ülkelerin de aynı şekilde akıllı telefonlar üzerinden aldığı vergileri arttıracağı söyleniyor. Fakat şu anda somut adım atan tek ülke Hindistan. Türkiye'de yok yani şu anda. Ya, Türkiye'de zaten olmaz diye Ama tahmin ediyorum. Çünkü geçen biz, geçen bölümde konuşmuştuk. Yani, bir kültür, kültür turizm Kültürüzüm bakanlığı, bakanlığı yüzde vergisi bir, gelmişti %1. O artar mı veya başka bir şey gelir mi? Şimdilik yok. İnşallah gelmez diyelim. Ya, zaten Ama... destek paketleri açıklanıyor. İtalya, Almanya, Fransa, Amerika yani milyar Euro'larla. Tabii, Türkiye'de de açıklandı bu arada. Gelir vergisi evet. normalde 31 Mart'ta son ödeme tarihiydi. Bunu Nisan sonuna kadar uzattılar. Tabii bu tek başına yeterli değil ama yine de somut bir adım, iyi bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Yani belki yani vergilerden indirimler gelebilir. İşte atıyorum elektrik faturalarından, faturalardan vergi alınmayabilir belki. Yani bu şekilde desteklenebilir ama yeni verginin gelişlerini ben açıkçası düşünmüyorum ülkemizde. Ben de düşünmüyorum. İnşallah da gelmez diyelim. Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum bölümünün daha sonuna geldik. Bu videoda, bu bölümümüzde, 3. bölüm oldu bu arada evet. bunu da söyleyelim. Üçüncü bölümümüzde koronavirüsün etkilerini, olası sonuçlarını ve hayatımıza ne gibi katkısı olduğunu ya da ne anlamda bizi zorladığını anlatmaya çalıştık. Hem teknoloji oku yani bir yayın olarak yaşadığımız tecrübeyi anlattık hem bir vatandaş olarak biz de sizin gibi yaşıyoruz, bakkala gidiyoruz, ne bileyim eşimiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bunları size aktarmaya çalıştık. Youtube kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere hoşça kalın. Hoşça